Basketbol severler, CHB'li Ankara Kurumları Arası Basketbol Ligi'nin 12. haftasının açılış karşılaşması az önce tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Türkiye Petrolleri takımları karşı karşıya geldiler. Devlet Demiryolları'nın üstünlüğüyle tamamlandı bu karşılaşma. Yanımızda Öcan var, günün başarılı ismi. Öcan neler söylemek istersin? Maçtan önce paylaşmak istediğim bir şey var. Bugün Türkiye Petrolleri'nde süre almadı ama turnuma içerisindeki kadın sporcuları, Katılımlarından dolayı haddim olmayarak tebrik ve teşekkür Denizden ediyorum. Deniz'den bahsediyorsun. Deniz'den bahsediyorum. E, seri C'de de e, bayan sporcularımız var. Hepsine teb tebrik ve teşekkür ediyorum. 3,5 yaşındaki kızıma örnek gösterebileceğim kişiler onlar. Maça gelince e, maç sonu biraz e, gerginlik oldu ama e, iki tarafı da tebrik ediyorum. Rakip takım da tebrik ediyorum. Başa başa e, geldi maçın sonuna kadar. Tutuk başladık. Şutları sokmaya başladık. ikinci yere savunmamızı biraz daha yükselttik. Sonlarda da çekişmeli giden maçı aldık. İki maçımız kaldı. Ee, keyif almaya, kazanmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Güzel mesajın ve duyarlılığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılar diliyorum. Organizasyon için ben teşekkür ediyorum. Geri kalan maçlarda her iki takıma da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Birazdan ikinci maç sonunda tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler günün ikinci karşılaşması az önce tamamlandı. ULAK Haberleşme ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı takımlar arasında oynandı. ULAK Haberleşmenin üstünlüğüyle tamamlandı karşılaşma. Yanımızda Meriç var. Takımın başarılı ismi Meriç. Bugün çok iyiydin. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. çok sağ ee, Double double yaptın. Hem reboundlarda hem sayı anlamında. Neler söylemek istersin? Normalde ilk maçlarımızda Ecem ve Yiğit gerçekten ellerinden geleni, geleni yaptılar. Bizim de sorumluluk almamız gerekiyordu. Son zamanlarda çalışmaya başladık. Biraz geç başlamıştık. Bu lige hazırlanma sürecimiz geç başlamıştı. Ama yakalamaya çalışıyoruz diğer takımları. Elimizden geleni yaptık. Ben de hani 21 sayı attığı için çok mutluyum. Çok iyiydin gerçekten bugün. Çok Ecem, sağ olun. Ecem'in bir sakatlığı vardı. Senin bir bilgin var mı? Ee, Son durum nedir? Bilgim yok. Ee, Umarız önemli umarım, bir şey umarım yoktur. yoktur. Çok da... değerli bir oyuncumuz Ecem'de. Güzel üçlüklerini bekliyoruz özellikle. Gerçekten kesin. çok farklı bir atış stili var. Ecem'e çok, geçmiş olsun çok diyoruz. Çok değerli bir oyuncu. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz Melih Çok sağ, sağ olasın. Sağ günün üçüncü karşılaşmasının ardından tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, günün üçüncü karşılaşması az önce tamamlandı. Oldukça çekişmeli bir karşılaşma izledik. Man Türkiye ve STM takımları karşı karşıya geldi. Man Türkiye'nin iki başarılı oyuncusu şu an yanımda. Zafer ve Üçcan. Zafer üçlüklerin harikaydı gerçekten. Çok başarılıydın. Evet, bugün elim iyi tuttu ama takım olarak gayet iyi mücadele ettik. Herkese tebrik ediyorum şimdiden. Karşı takım da tebrik ediyorum. Daha önceki maçta çok çekişmeli geçmişti. Bu maça da aldığımız için gayet mutluyum. Benim sayabildiğim kadarıyla 5 tane Üç üçlüğüm tane. isabetliydi. Evet. Ee, çok da güzel, bir farklı bir tarzım var. Yüksekten atıyorsun üçlükleri. Güzel, sağ olun. Tebrik, tebrik ediyorum. Eyüpcan sen neler söylemek istersin? Allah arkadaşımla tebrik ediyorum. Bütün takım çok iyiydi. Enerji... Ben şöyle kenara çekileyim. <gülüyor> Arkadaşları bir ıslatsınlar. Evet. Geçmiş olsun bu arada. Evet Eyüpcan. Enerjimiz yerindeydi. Basit hatalar yapmasak, turnu kenara atabilsek çok daha... Önceden maçı bitirmiştik ama... Teşekkürler. Arkadaşlarımın eline sağlık. İkinizi de tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Birazdan dördüncü karşılaşmanın sonrasında tekrar birlikte olacağız. CBL Ankara Altın sezon 12. hafta mücadelesinde kazanan Gazi Üniversitesi Hastanesi takımı oldu. Sevgili izleyenler ben de sustan nasibimi aldım şu anda etimaden karşısında. onlar da güzel bir performans sergiledi ve takımca kutladılar. Onlar neler söylemek istersin bu galibiyetle ilgili? Abi, galibiyet aldık. Maçayı başlamadık aslında. Ribant Havuza düştü, alamadık ribantları falan ama daha sonra toparladık. Fesbreklerle ileri geçmeye başladık ve koruduk. Mutluyuz. Şimdi geçen haftaya döneceğim. Geçen haftada yine bambaşka bir skorla galibiyet geldi. Bu hafta da öyle. Takımca bunu neye bağlıyorsunuz? Bu ritmi neye bağlıyorsunuz? Biz yeni kurulan bir takımız yani birbirimize çok alışkın değiliz ve herkes de işi gereği. Hepsi asistan, hekim. Çok antrenman yapamıyoruz. Sık sık antrenman yapmaya çalışıyoruz ama hani... Antrenman yaptıkça birbirimize alışıyoruz, daha iyi olacağız inşallah. İlerleyen haftalarda da başarılar diliyorsunuz. Eveli Ankara 6'ın sezonu 12. hafta mücadelesine, günün 5. karşılaşmasına Meteksan savunma takımı Vakıfbank karşısında Hüsnü Aylağ'ın tarafta. Yanında da günün en çalışkanı, en skorer ismi Caner var. Caner öncelikle tebrik ediyorum bugünkü mücadelenden ve takımla ilgili de galibiyetinizden ötürü. Sen neler söylemek istersin? Teşekkür ederim öncelikle. Oldukça keyifli bir maç oldu. Bol skorlu bizim için. yani ilk defa bu kadar skor ürettiğimiz bir maçlı. Ee, galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Grupta da sıralama açısından önemli bir maçtı bence. O yüzden kazandığımız için mutluyum. Ee, bugün kenar yönetiminde Birola abi de bence çok iyiydi. Ona da teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Maç içinde sıkça değindik Birola'da. Evet, evet. ya Birola abi bugün e, birkaç kritik taktik verdi bize maçtan önce. Onları uyguladığımızı düşünüyorum ve o şekilde daha rahat bir galibiyet elde edebildik. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Güzel mücadele oldu. Umarım galibiyetlere devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hoşça diliyoruz bizler de sevgili izleyenler. Canlar bize ile birlikteydim. Teksan Savunma Takımı'nda günün son karşılaşmasına görüşünce emek takipte kalalım. Cebeli Ankara Altın Sezon 12. hafta mücadelesi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi takımı Hazine ve Maliye Karşısında Hüsnallihan tarafta yanında da Yiğitcan var. Yiğitcan bu galibiyetle ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında fark açıldı, bazen farkı da korudunuz. Ama bazı bölümlerde de sayıların olmadığı dönemde yine de güzel bir galibiyeti aldınız. Öncelikle tebrik ediyorum ve görüşlerini merak ediyorum. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum, Hazine Mahalli'yi. En sert maçtı şu o zaman kadar oynadığımız. Güzel oldu, onları tebrik ediyorum. Ayrıca bir teşekkür de size ediyorum Klas Spor ailesine. Bu maçları bizlerle buluşturduğu için. E, maça gelirsek, yani güzel bir maç oldu, sert bir maç oldu. Önemli olan mücadele etmek zaten, e, turnuva da bulunabilmek. Biz ev kaldık. Umarım seyredenlere de zevk vermişizdir. Buradan Ege'ye de tekrar geçmiş olsun diyorum. Bu maçı yine onun için kazan. Teşekkür ediyoruz başarılar diliyoruz. Allah Allah! Sevgili izleyenler, büyük sevincin ardından Yiğitcan da ıslandı ve biz de günü noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek kalın